Bilmem neden, kendine yine bul neden Yıkalım bu duvarları, çok vakit çok geçmeden yer Sen uzun roman, kağıt bu renkleri solmadan Bıraktım kendimi sormadan, mutlu olmam uyanmadan sen Kendimi kandırdım, çok sular aktı ve ben taştım. Kalbin bana biraz hep taştı, yokluğunu bildim hep kaçtım olsa. Kendimi kandırdım, çok sular aktı ve ben taştım. Kalbin bana biraz hep taştı, yokluğunu bildim hep kaçtım olsa. Bile bile ben sana düştüm, ben sana düştüm, ben sana düştüm. Sen uzak bir şehir, ben sana sürgün, ben sana sürgün, ben sana sürgün. Bile bile ben sana düştüm, ben sana düştüm, ben sana düştüm. Sen uzak bir şehir, ben sana sür. Kendimi kandırdım, çok sular aktı ve ben taştım Kalbin bana biraz hep taştı, yokluğunu bildim hep kaçtım oysa Kendimi kandırdım, çok sular aktı ve ben taştım Kalbin bana biraz hep taştı, yokluğunu bildim hep kaçtım oysa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 gün ben sana sürgülü